Merhaba arkadaşlar. BTC Haber'deki köşe yazılarını videolu olarak da anlatmaya çalışıyorum. Birçok proje isteği geliyor ama yetişebildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Farklı alanlarda birçok proje var. Yetişmek zor. Şimdi bu agorik, agorik ne yapıyor onu söyleyeyim öncelikle. Şuradan başlamak lazım sanırım. Bu program geliştirme noktasında programcıların işini kolaylaştıran bazı şeyler vardır, adımlar. Örneğin WordPress demiştir ki, kardeşim sen güvenlik boyutuyla veya arka plandaki yazılımsal boyutta çok uğraşma, ürettiğin içeriğe odaklan ve bir hamur web sitesi geliştiricilere sunmuştur. Bunun gibi çeşitli platformlar vardır. Tabii ki her platform iddiasını gerçekleştiremeyebilir. Yani her platform iddia ettiği şeyi başarılı şekilde gerçekleştiremeyebilir ama genelde bu şekildeki iddialar neticesinde bir yeni ürün ortaya çıkar. Agorin yaklaşımı da bu. Yani diyor ki DeFi noktasında ben sana JavaScript'i daha güvenli hale getiren hardened JavaScript diye bir şey sunuyorum ve sen burada DeFi'lerini geliştirebileceksin. Şimdi ben şuradan başlayayım anlatmaya önce. Pardon Zoom'un. Şimdi şu çok önemli, şu. Şimdi en altta Tendermint var. Tendermint, Practical Bizans Fault Tolerance denilen, yani Praktik Bizans Hata Toleransı denilen fikir birliği yaklaşımına kullanıyor. Şimdi dağıtık sistemlerde zaten fikir birliği yaklaşımları yarışıyor. Bu fikir birliği yaklaşımları proof of work, proof of stake değil aslında. Bunlar sivil ataklarına karşı sistemi koruyan şeyler ama bazen isimleri bunlarla özdeşleşiyor. Fikir birliği mekanizmaları işte burada practical business fault tolerance veya Bitcoin için Nakamoto protokolü olarak bilinen protokoller. Tendermint de işte bu PBBFT'yi kullanıyor. Şuradan da göstereyim. Şunu yani. Ve Tendermint buradaki IBC ile iletişime geçiyor. Yani Inter Blockchain Communication Platform dedikleri şeyde. Bu da zaten Kozmosun Kozmos teknolojisinin çekirdeğindeki teknolojiler. Kozmosun sloganı internet of blockchain yani blok zincirlerin interneti. Bu Kozmosun iddiası Polkadot'un da benzer bir iddiası var. Polkadot da daha çok buradaki standartları oluşturma noktasında çalışıyor. Zaten Tender Mint'in koruna bakarsanız Cosmos'un yakın olduğunu görürsünüz. kozmosun SDK'i de burada önemli. Bakın burada aslında yapabil yapmaya çalıştıkları şey bir Lego vari bu parçaları kullanmanızı sağlamak. İşte yetkilendirme, yönetim, staking veya bank kas sistemi gibi güvenlik gibi. Şimdi bu mimarinin en alt katmanında bu var. Termerment var. O IBC ile iletişime geçiyor. Interblockchain protokolü ile geçiyor. Onun dışında üst katmanda Endo diye bir şey var. Endo'yu yani Hardened JavaScript diye de kullanıyorlar. Hardened JavaScript de belki ileriki videolarda bununla ilgili direkt kod e kullanacağız. JavaScript'im daha güvenli, daha blok zincir ekosisteminde uygun olacak şekilde bir hale getirmişler. Bunu Hard Node JavaScript diyorlar. İşte diyor ki JavaScript ama işte buradaki güvenlik zafiyetlerine karşı çözümler bulduk falan. Bunun diğer adı da Endo. Bakın bunu zaten kendi dokümantasyonunda yapıyor. <gülüyor> Bunlar biraz daha veri bilimiyle ilgili şeyler. Stag'de tutulan bilgiler, heap'de tutulan, queue'de tutulan bilgiler. Gördüğünüz gibi burada hardness, JavaScript dediği şey, Yani e, güvenli bir JavaScript'i işte nesne yönelimli bir programlama için kullanıyorlar. Bunlarla ilgili örnekler yaparız. İlerleyen zamanlarda. Şimdi biraz daha mimarisinden bahsedeceğim. Pardon. Peki bu neyle iletişime geçiyor Endo? da aslında şurada gördüğünüz gibi TV TP denilen şeyle iletişime geçiyor. Bu da şu. Buradaki güvenli JavaScript kodlarını dağıtık bir mimari de Aktarmamız gerekiyor ya, o da onunla iletişime geçiyor. Oradaki güvenli bir şekilde oraya objeleri, objelere mesajları gönderiyor. Oradaki objelere, nesnelere mesajları gönderiyor. Bir üst katmanımızda dijital varlıklar var. Dijital varlıkları az çok biliyorsunuz zaten. Burada ekonomi olarak bunu tanımlamış da token ekonomisi. Bizim dijital varlıklardan kastımız burada. Web3 ekosistemindeki dağıtık projelerin sürdürülebilir olması için oradaki yönetişim jetonu olarak geçen varlıklar bizim dijital varlıklarımız. Bunları işte bazen ERC20, bazen ERC721 gibi kontratlarla düşünüyoruz. Bazen çok farklı bir şekilde de düşünebiliriz yani buradaki varlıkları. Ama bu dijital varlıklar da ERTP ile iletişime geçiyor. mimaride de. ERTP de burada aslında elektronik hak transfer protokolünün kısaltması. Agorik böyle bir yaklaşım yapmış. Yani buradaki token standartlarını oluştururken elektronik hak transfer protokolü demiş. Aslında bence bu güzel bir şey. Çünkü biz bu meseleyi anlamaya çalışırken hep bunu bir Para boyutundan çıkarıp mülkiyet, hak, varlık boyutuna getirmeye çalışıyoruz. O yüzden elektronik hak transfer protokolü ibaresini çok ben beğendim. Burada ERTP API'yi var. Bu API'yi kullanıyorlar. Bununla siz fungible veya non-fungible token üretebiliyorsunuz. Bunları transfer edebiliyorsunuz. Ve bunlar da tabii alt mimarda şu end olduğu için güvenli bir yaklaşım kullanılmaya çalışılıyor. Bunu da inceleriz. Ben biraz incelemiştim bunu hatta hatırladığım kadarıyla. Gördüğünüz gibi işte varlıkların burada üretilmesi, diğer mintleme işlemleri, güvenlikle ilgili kısmı, miktarlar gibi şeyler var. Bu Introduction to zoo diyor oraya geçelim. Bir de Zoo diye bir kısım var. Zoo dediği de aslında bir framework. Şimdi siz bu varlıkları ürettiniz ve varlıkları elektronik hak transfer protokolüyle ile iletişime getirdikten sonra bunları bir framework içerisinde bu akıllı kontratları falan e, muhafaza etmeniz ve hayata geçirmeniz gerekiyor. Burada da işte Zoo'de devreye giriyor. Zoo'de size bir framework olanak sunuyor. Yine Zoe Agori'nin geliştirdiği bir şey. Çeşitli frameworkler geliştiriyor, çeşitli blok zincirler. Yani şunu diyor, ben sana bir framework geliştirdim. Bu framework içerisinde birçok şeyle sen uğraşmadan detayla sadece istediğin Lego parçalarıyla işine odaklanabilirsin. Şimdi o Lego parçaları ne? Ona da biraz bakalım. Burada bakayım anlatmış mı? Ben bunu yazıda yazmıştım. Şunlar aslında komponanslar. Yani buradaki gördüğünüz konteynerlerdeki gibi. Sen önce komponentlerini seçiyorsun. Daha sonra dağıtık uygulamanı yapıp markette bunu yayınlıyorsun. Komponentleri seçme kısmını sitede nereye koyduklarına tekrar ben bir bakayım. Buraya. Gördüğünüz gibi örnek bir kod vermişler. Zoe'yi kullanarak. Fiyatlar, varlıklar, deadline gibi tanımlamalar var. Şurası önemli. Buradaki basic'te azı komponentler var işte fungible, fungible token veya local currency gibi komponentler var. Onun dışında otomatik piyasa oluşturucu işte borçlar, çağrılar, otisi masası gibi komponentler var. Bunların dışında tabii siz bir defile yapacaksanız dış dünya verisine de ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Orada dış dünya verisini burada chaining kullanılıyor diye hatırlıyorum ama kontrol ederiz. E, alabilmeniz için veriler var. Zincir üst Oracle verileri, zincir dışı Oracle verileri. Burada IBC'ye bağlanma var. Onun dışında UI e, araçları ve widgetler var. İşte e, React depleri, bildirim aracı gibi araçlar. Var. Tabii bunlar gitgide gelişir. evet, training. Connect with IBC Cosmos diyor. Transfer, transferleri agorik hesabınızı veya köprülerle diğer zincirlere kolay bir şekilde transfer edebilirsiniz. Burada birlikte çalışılabilirlik önemseniyor, muhafaza ediyor. Burada Ethereum'a bağlanabiliyorsunuz, Ayviz'e, Chainlink'e bağlanabiliyorsunuz. Bu biraz daha işin finansal boyutu. Burada kontrat örnekleri ve DEP örnekleri de var. Mesela bir Oracle kontratı, bir fiyat yetkilendirme kontratı, hazine, borç kontratı gibi kontratlar var. Mesela bir tanesini inceleyelim. Burada anlatımı var. İşte bunları mesela döküman yapabiliriz. Kitap üzerinden bakabiliyorsunuz. Kitap üzerinde bütün kontrat kodları da var. Şu Zoya Framework ile ilgili aslında zaten bütün bunlar. Gördüğünüz gibi dökümantasyonda kontratlar var. Bunun dışında dep kontratları da var. Birçok şeyi oturtmuş Agorik bu geliştiriciler için inceleyebilirsiniz. Tabii diğer tarafta işin cüzdan boyutu, stake boyutu falan da var. Stake boyutunu çok önemsiyorlar. Token falan bir başka videoda da inceleyebiliriz. Bir yöneticim var. Validator'u seçme falan bunlarla ilgili etkinlikler var. Token emikler, kendi Yani bu şekilde. BLD Tokens diye bir token'un dağıtımı var. Henüz bir token'u yok diye biliyorum Agori. Direkt e, finansal tarafına bakmadım. Teknolojisine daha çok baktım ama böyle da bakılır. Bu takımdaki kişiler bayağı eski. Yani böyle babalar denilen kişiler. Ön bakabilirsiniz zaten. Daha çok YouTube kanalında içerik koyuyorlar. Bu arada algorik. YouTube kanalına da sıfı da yapabilirsek neyse onu da başka videoda incelerim. Yani şurada var Discord'u, YouTube'u. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir dokümentasyon koyuyorlar. SDK'in yüklenmesi gibi teknik dokümentasyonlar da var. Oynatma listelerinde de işte bu ofisars, bu klasik blok yaptığı işte buluşmalarla ilgili haftalık buluşmalar oluyor genelde. Şu javascripti daha güvenli yapma ile ilgili içerik. Burada ortamın kurulumu ile ilgili vesaire içerikler var. Daha ileri seviye bilgisayar. Mimar ile ilgili dokumentasyonlar da var, bir de sohbetler falan da var bu ağorik üzerine konuşmalar. Bu mimari ile kullanarak agorik yani arka planda güçlendirilmiş bir JavaScript Script eee türünü kullanarak farklı blok zincirleri arası DeFi'larınızı üretebileceğiniz. Bu üretim sırasında da buradaki hazır komponentleri falan kullanabileceğiniz bir ZOE isimli framework'e sahip geliştirme ortamı, web 3'ü yaklaşımı bu ilk video olsun. Eğer yine ilgi olursa diğer videolarda da artık onun direkt yazılımsal tarafına odaklanan birkaç içerik hazırlarız.